Üstelik Dragon'larına hepinizden arkadaşlar ben Emrah. Im. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz Şu an gördüğünüz gibi Hardcore serisiyle ile beraberiz Hardcore ne oluyor? Tek bir canımız var ölürsek seri bitiyor Böyle bir şey ve ilk yapmamız gereken şey Her zamanki gibi ağaç tokatlama olacak Abi niye kasıyor? Ve hemen bir taş çağına geçişimizi yapalımızı bir şekilde oha, oha demir demirde bulduk lan Balın böylesi Güzel güzel baya bir demirimiz oldu ee, Bir Kazma bir Kalkan işimizi görür şu anda 8 tane gayet iyi Tamamdır ulan, ulan. Tamam Şimdi 5 tane var bir fırın yapacak kadar çıkarayım o zaman ne yapayım başlangıçta demiri bulmuşum Affetmem Allah. Şimdi başlangıç için ben şey yapmayı planlıyorum Direk böyle etraftan loot toplayarak ilerleyeceğim. Öyle daha zevkli, ol zevkli oluyor bence. Ya, bir tane iterati. Odun kalmadı yine. Şuradan bir balta çekelim abi. ne varmış ve daha fazla demirimiz de var tamam. Bakayım başka bir şey şu an için gözükmüyor. Başka bir yerde şurada bir çukur daha var abi. bayağı demir oldu şu anda. Başlarda Kayıt 4 dakika kalmadı öyle. Güzel bayağı iyi. Tabi fırını da bayağı güzel yaratmışım. atmışım. O zaman şöyle bir Kalkan yapamıyoruz yine. Şuradan adam gibi çökeyim bakayım. Şuradaki odunları alalım kömür koyalım yerine. Bir tane bundan Bir kazma olsun bir tane de Balta çelim. Balta güzel. Kaldım acaba başka bir şey. Kürek aslında gerek yok ama yaptık. Tamam bunları atabiliriz. Saklayabiliriz. Şu an elimde sıfır demir var. Şuradan zırh yapılır. Altı. Eksi para mı? Şu da bir abi. Şu ilerideki yerde de bir çukur gördüm. Şu an için bir mob olacağını sanmıyorum. Daha yeni şu, aha, şey bulduk. Şu kalhana elimize alalım. Landan gel artık. geçme Şunları alalım biz o zaman ha, yine bir demir Aslında Bunları neydi lan bunun ismi dur bakayım her damla taşı damla taş Şu damla taş böyle aynen Biraz şöyle alalım şurada demir var başka da bir şey yok Zekar bozuk herhalde benim farenin ya Gitmiyor Yolu şaşırdım Bir demir daha var güzel Kaç oldu? 11 güzel güzel bir gözlük çıkar bir kafalık Çıkartırız ya. Durum ne güzel 6 tane mi oldu? 6 tane olmuş. Ne tarafa gitsek? Denizden açılsam? Yani denizden de açılabilir. Çünkü buralarda pek bir şey yok gibi. Küçük mü acaba bu ada? lamine burada bura düştüm ya. Haydi lan Bozuk lan bu ay Her bir yere götürüyorum Serer mayınlı gibi Şu anda yiyeceğe de ihtiyacım var şu anda hiç yiyecek de göremedik Bir canlı da göremedim Bir balıklar var orada herhalde bir ee, bir de kask iyi kas, güzeldir Kaç kaldı demir 4-5 tane hmm. Daha fazla zirha girmeyelim bir tane kova yapayım abi ben ne olur ne olmaz Şu an için kova daha mantıklı Çok de atalım üstümüzde fazla şey olmasınlar Basbayağı atada doğmuşuz ya Aa, Kurtlar bayağı kurt var lan Ha kemiğimiz olsaymış Şunu indirelim ben bir Tamam ilk kemiğimiz Başka canlı Sarı bu mı var? Ne kadar birbirinizi yiyin artık yapacak bir şey yok Burada bakır var, bakıra ihtiyacımız var. Şimdi başlangıçta envanterem yer kaldılamasın, gereği yok. Ve hava kararıyor. Tehlikeli olur buralar. Şurası şey mi ya? Çöl mü? çöl gidersek çok güzel olur. Çöl iyidir. Çölde baya piramit falan var ya. Onlardan güzel çıkıyor. Uzun bir narası falan oluyor. Ne sözüm Kaçalım biz. Lan. Oha. Ne atmana atma atman Trident atıyor manyak. Şu an baya bir okyanustayız, derinlerdeyiz. Ee, bir vadi arıyorum abi vadi Aha, şurada bir vadi var Vadi bulursak elmas işine de girişebiliriz gibi geldi an bir kapı yapsam yok araya Nerede lan Şu şurada gördüğüm gibiydi Şurada bir çukur var Bir dakika Şimdi ben bunu koyamıyorum ben buraya En yakın karar şuraya giden şurası güvenli duruyor Şuradan moblar spawn oldu manyaka gelmiş bile bir kapı yapalım biz bir, Aa, bir de yemekleri pişireyim ya. Yani. Şunlar önden pissin, bir de kapı. Yani üç tane güzel. orada bir ağsuret görüyorum. Bana alabilirsem alayım. Gel buram buraya. Opa yakaladım. Oo agalar var gelmiş. Tekrar bir nefes. Gel gel. Gelin lan orman. Arkamdan gelen yok değil mi? Tamam. Hocam bir elmas var mı saat üstü solda? Gelsene brocum buraya. Şuradan bir girelim. Bir şey. Yok. Çok şey gözüküyor ya. Oha, spamları buldum. Manşef mı o? Manşef lan o. Doğru. Allah'ım şef. Tamam Şurada bir sandık var Tehlikeli yerler şu an bayağı tehlikeli yerlerdeyiz Sandık nerede ya abi? Ben. Kardeşim dur ya, korkuttun. dur Ya namussuz. Yemeğim yok zaten. Öleceğiz şunu birbirinden yiyeyim. Parlayan meyve bulduk Biraz meşaleyi tamam Önümüz aydınlatırız isim etiketi bizim yoktu şu, şu fazlalıklar buraya direkt döşüyor yani Envanter olabildiğince Boş tutmaya çalışacağım Başka da şu an için lüzumlu bir şey yok Yemeğimiz ne abi şu Parlayan meyveleri gömeceğim Biz burada ne yiyeriz bu arada? Allah seri başlamadan bitecek gibi. En iyisi şu suyun içinde bulursam elmas oradan yönlendirmek daha güzel olur. Hadi yapabiliriz. Evet. Tamam. Diyor çok şeyde değilmişiz bir daha. Tekrar girmeye deneyeceğim. Girsem girmesem emin olamadım. Çünkü tam derinlik Değil gibi geldi bana. Bir dakika. Giderdi ne çok şov şey ya. Niye öyle bı anlamadım. Nama dedim böyle oluyor, öyle? emin değil. Yok yok bir şey yok. Gidelim buralarda. Ne tarafa gidelim? Böyle gidelim bakıyorum bende 18 dakika olmuş sizde 3-5 dakika bir şey olmuştum bu tavaliyde bir tane aksolatımız oldu gayet güzel şurada kaplumbağa agalar var başka şuradaki sandıktan bir şey çıkmaz ya. Yani. Bir karaya bulalım abi bir kara bulalım burada bir yemek bulmaya çalışalım şu anda yemeğimiz yok Hep adalar ya adalarda da bir şey çıkmıyor düzgünce O tapınak bulduk lan Haydaa Koordinasyon almak lazım. Oo. Geliyorlar mı? Gelmiyoruz değil mi? Oo. 315 e 260. Bunu bir yere yazmak lazım. Bir yere yazayım ben. Kağıda yazayım. Şimdi elimizde bir şey olmadığı için normal defter yazardık. Şu an kağıda yazacağım. Sonra ilerleyen zamanlarda bir şeyler buluruz. Tamamdır. Evet. Burası da küçük ya düzgün bir kara parçası istiyorum abi Şurası sanki bakayım zemin yükselmiyor ama. Yükseliyor mu? Yükselmiyor. Evet buralar da ada. zemin yükselirse abi şeydir. Normal şey mantığı. Gerçek dünyadaki gibi şey kıyıya yaklaştıkça zemin yükseliyor. Ama şurası bayağı bir bulaşıktır. Ha bir batık mı bu? Bu ne batık mı lan? Emin değilim. Emin değilim. Abi, ne bu? Bu ne? Ben ne görüyorum? Evet batıkmış batıkmış. Tamam. Bağlanma lanetli bir pantolon bulduk. Şüpheli güveç alırız. Biraz burada iyidir. Şu şüpheli güvece de alalım. Tamam. Güzel yemek bulduk. Şurada başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Düz geçeceğim kara kadar. Şimdi sağa sola dönersem aynı yerde dolanma ihtimalim var. Hiç öyle bir şey girmeyeceğim. Tamam, şurası tapınak değil mi? Bizde mi ki bulduğumuz yer değil mi burası? Yani tam bundan bahsediyordum. Aynı yerde dolanmaktan bahsediyordum. Bakayım koordinatlara. Yo. Oha. İki tapınak ve arada neredeyse 400-500 blok fark var sadece Yu, Şaha gibi lan bu arada güzel bir şeyler çıkabilir buradan ha ilerleyen zamanlarda dur bir dakika dördür burayı da not alacağım şimdi eksi 320 eksi 150 diyelim Diğeri de eksi e 260muş. bak Pek bir şey yok yani Vallahi iyi bir başlangıç olduğu gibi şu anda Botumuzu alalım yapıştıralım ya bu nasıl bir piramit lan? Oha lan piramiden diğer şey yok Oğlum bu seyit var ya Fena kafaya karar Şunu gitsin başarı gerisini Altın elmaydır. iyidir O da iyidir Barut Alalım Vette almayalım hiç gereği yok Burada eve var Bu da var kemik tamam ileride lazım olur wow. elmas attır. şimdi elmas at varsa demirini atmak lazım verimlilik 3 var burada verimlilik 3'ü ile değiştirebilirim Kapıyla değiştirelim lüzme yok tamam burada da pek bir şey yok şu kemikleri tekrar birleştirdim tamamdır nereden geldik buradan geldik Ne var lan başka? bunu taşı yapıştır. Güzel. Altın elma da bulduk. Tam bir yerim dedim. Gazman yaptım mı? Tamamdır Yavaş yavaş O köy mü? Köy vallaha köy Bir tane köy bulduk bir akşam dalıyordu güzel oldu vallaha Ve şu sanki bir demirciye benziyor Yanlış değilsem Demirci şey gibi Güzel de abi zırh mırh bir şeyler vardır illaki. Yemeğimizde çıkar mı? Yo, demir demir değilmiş lan bu. Pardon. Yanlış kestirmişiz gözümüzü. Bakayım. Demirci yok ki. Neyse keseriz biraz. Da. Dostum ben yatacağım burada. Hadi bakayım. Kapıyı ört, kapı. Kapıyı ört, kapı ört. sandık da yok golem'i keseceğiz aa bu kolelerde bir şey yoktu nabii yok mu bir şey yok ama size sandık mandık bir şey yok ki Yanlış yere kule açma öyle. Şu samanları da alsam iyi olur gibi. Ekmeğe hayır demem. mi ne yapıyorsunuz ha? kolum nereye gitti kolum Abi yerimiz yok tabii ki de. Açmayayım açayım ben şu güvecim birini yiyeyim bence. Lan. Ben... Abi güveç her zaman iyidir. Göç yenileme efekti veriyor canın nasıl hızlı doldu gördünüz mü? İşte göç zor durumlarda iyi giy edinmedi gayet güzeldi <gülüyor> Merhaba dostum tek canım tek canım var tek canım var <gülüyor> gel gel buraya gel gel buraya gel ayrı <gülüyor> arada ar ar <gülüyor> ölüyorduk lan o zırhımı alayım muhtemelen ölürdüm ha Bayağı riskli şey yaptım yalnız. Bir daha böyle bir şey girmeyeyim. Tamamdır. Burada da lootlayacak öyle başka bir şey yok. Am sham bir şey yok. Yolumuza bakabilirim. Bunlar niye böyle ya? Bir şeyler varak böyle yerlerde işaret. Onun burası çok güzel değil mi lan? Bana mı öyle geldi? Harbiden güzel ya, şu bu mekan çok güzel duruyor, ben öyle geldi. Ara bir şey yapsak mı diye düşündüm yanda, bilmiyorum. Yine de şöyle bakalım abi, güzel bir yer. Şu portal mı? Portal evet. Evet evet portal. keskinlik güç var keskinlik için ne yapacağım şöyle bir tane çalmaktaşı yeterli demir parçası 17 tane Başar. bir tane demir olur da şu an hiç gelmedi şu an envanterim full dolu biraz artık şeye başlayacağım base çalışmalarını Hımm tamam ee, Artık sağ taraftan yarıda almış ormandan Başka bir yere çıkarmam çünkü aynı ellere geldik ikidir Hep bir şey bulduk sayıyoruz eski yerler ha, bu Buranın yeşil tonu çok güzel ha Buraya kurulasım geldi Öf öf öf öf Moblar fena burlardı haa şu atların birini çalsak mı neyse atlar güzeldir valla bakayım atabileceğim ne var at çabuklar gitsin Hükümetlere bakacağım hangisi daha iyi Cihanı yüksek o Sana bakayım tamam şu daha iyi Uf uf hepsi geliyor Hadi kanka, hadi hadi hadi lütfen, lütfen lütfen Hadi Başaramadık Kaçma oğlum kaçma Alacağım seni dolum. Tamamdır. Şunu koy, şunu da koy. yallah Allah tazik, devam edek. Bakayım, öf. Öf. At güzel. Biz nereden geldik lan en son? Şuradan yardırdık. Bu tarafa gideceğiz. Tamam. Aynen böyle. Hızlı olacaksın kardeş. Her deli gibi mob Hayır. Адь атт атт атт атт Кангаз я не бросаю Патлы сам, патла патла Патла улам патла, ади <патроли> Аты Kanka atım atım atım Şuradan bakayım yol var mı buluruz yol. yolu yol buluruz Derdin yol olsun Yol bulamıyoruz valla yol bulamıyoruz Atınızı baya iyi ilerden geçecek bari Bakayım aynen şuradan geçildiği gibi Evet evet evet evet evet evet evet çok güzel Oğlum atı vay lan Sevdim bu atı vallahi Vay vay vay vay yeni bir siit Buraya kurulabilir gibiyim sanki Sanki Hem düzdük gibi biraz. Harbiden ha. Şuralarda yakın. Bilemiyorum. Geçti gittik. Her ne dem Mopsfan ne doğru şu an ondan kas ver oyuna Son gittiğim yerlere Mopsfan elipturu bir yerden düşüyordu. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır Hayat, hadi, hadi çıkamadık. Burç'un yerlerse, Lan biz koşarken gündüz olacak ya. Biz yine başladığımız yere geri döndük. Allah'ım yaraktı. kardeş otur gel benimle gel bir tane köpek bulduk yolumuza bakarız bundan sonra Va. ha bir köpek daha kalk ayağa kalk kalk ulan kalka iki tane köpeğimiz oldu hani bir gündüz olsa diyorum. Bir rahat kalsak diyorum. Şurası güzel bak oraya gidilir. Seni bu kurtarallesin. Abici, şimdi şunu da al. Hadi. Çıktık çıktık yaptık biz bu işi. Evet evet çok güzel Tamam bundan sonra buradan hoppa yardırırız Tamam buradan dümdüz gid gidiyoruz ya, nereye gidiyoruz denize mi geçeceğiz? Artık veri kurulmak istiyorum daha güzel bir seat bulamadım işte ya. Yani. Oğlum yüklenmedi lan artık. Yüklen lan. Hadi çık çık çık çık çık çık çık. Ben sürekli aynı yerde donanım muhtemelen ya Gına geldi şu anda Kurulacağım bir yere Sonra ilerleyen zamanlarda belki yerimi değiştirebilirim Çünkü başka bir yere varmıyor abi şu anda Şu portal hatırlıyoruz Aynı Saçmaları için dolanıp duruyorum şu anda Şu anda burası güzel duruyor abi Şimdilik buraya kurulacağım İşime sinmedi ama buraya kurulmak istiyorum şu anda Artık Bir yer bulmak istiyorum Evet yeni mekan burasıdır Şu bir sandık yapayım abi şunlar hemen bir şuraya yiyelim. Evet, en sonunda şeyi bitirdim. Evet şu an başlangıç seviyesinde gayet kolay bir ev yaptım. Ne kadar iyi derseniz bence bana göre iyi yani içine girelim abi. evin dışında pek bir şey yok şu an gördüğünüz gibi zemini fırınlarla falan düşürdüm şöyle şeylerle desen yaptım yani biraz değişiklikler yapılabilir yine evde koyamıyoruz lan koyulmuyor mu lan böyle kapı koyulmamış oldu dur bir dakika zemini değiştirelim. Buralara da şeyler koyunca varil koydum şu variler şöyle şu şekilde gayet güzel duruyor. Varilere de koymam depolamayı da o şekilde halledebiliriz. Şimdilik yeterli olacaktır yani. Tamam böyle daha güzel. Şurada tablolarımız var böyle. Böyle böyle. Şurayı şöyle kapatalım. Bunu da yapalım tamam. Gayet güzel oldu. Bence. Atım var daha benim. Atınlara gittim. At. Dur köpekleri de kaldıralım. <Gülüyor> nereye gidiyorsun lan şu? <Gülüyor> At nereye gitti lan? ha buradan işte, tamam. At kardeşim neredesin sen? Ten ten deren ten ten ten tamamdır bu iş kadar Şu an başlangıçtadan kasmayalım. Şu an başlangıç seviyesinde bir şey yaptık. Bence. Evet şöyle anara ara şekilde gidelim yavaştan. Atımız var. Altın Elmas şöyle Kendimize elmas bulamamışız Ata bulduk Kale tarzı bir şey oldu ama <gülüyor> Saçma oldu şu üstteki direkt gibi bir şeyler yaptım Bir tık saçma oldu ama olsun boşver E zaten abi Oyunu Gerçek hayattaki gibi yapacağız diye bir şey yok evleri falan Zaten şey olması lazım bence Değişik şekilde yapsak daha güzel olur bir anlamı yok yani neyse abiler bu bölümlük sonuna gelelim bir sonraki bölümde görüşmek üzere Siz sağlıcakla kalın kanala abone olup like atmayı unutmayın hadi bakayım